Şimdi eşyar arası sorunlar bir genel çerçeveden bakınca ve çözümler diyoruz ama temel sorunlar neler? Mesela siz bir sosyal medyadan söz ettiniz. Tabii. Birinciyle öncelikle bu mu? Ekonomik sorunlar mı? Neler olabilir? Eşyar arası yani temel sorunlar. Yani bize gelen daha çok da, bayanlar evet. ilk başvuran taraflar oluyorlar genellikle. Değersizlik, ilgisizlik oluyor. Ee, daha sonra işte paranoyakça kontrol etme şüphecilik olabiliyor. Erkek mi şüpheci oluyor yoksa genellikle, kadın mı? E, genellikle erkekler şüpheci oluyor. Ee, Bayanlar da karşı e, yani eşinin e, iş arkadaşları tarafından bir eski arkadaşları tarafından bir mesaj gelmesiyle karşı tarafı direkt suçluyor. Şimdi karşı taraf aslında mağdur. Birisi ilişkiye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 Yani bir de bu cephesi var. Eş, dost, yakınlar özel günler için sağdan soldan bazı bilgileri paylaşmak için mesaj gönderebilir ama eski ilişkilerin yolladığı mesajları da lütfen kendi huzurunuz için, yuvanızın mutluluğu Kesinlikle. için ki yuvayı dışı kuş yapar. Kesinlikle doğru diyorsun. O noktada son derece sükunet içinde olup hatta hiç görmezden gelmek lazım. Tabii.